Rüyada anne görmek, kısmetlerinizin artacağını ve hayatınıza bolluk geleceğini işaret eder. Son derece hayırlı bir rüyadır. Rüyada annesini gören kişinin durumu iyi değilse dünyalığı artar ve durumu düzene girer. Bu rüyayı gören kimse fakir olsun, zengin olsun hayatına bolluk girer. Böyle bir rüya gören kişinin annesini ihmal etmeye başladığı ve annesini sık sık ziyaret ederek hayır duası alması gerektiği önerilir. Manevi olarak kendisiyle barışık olmadığını gösterir. Annenizi seyrek görüyorsanız bu annenizde olan iletişiminizin iyi olduğunu gösterir. Rüyasında annesinin kendisini yeniden doğurduğunu gören bir kişi sağlık problemleri yaşıyorsa şifa bulur. Maddi durumu kötü ise tam tersi zenginliğe kavuşur. Rüyanızda gördüğünüz anneniz gerçek yaşamınızdaki anneniz ise beklemediğiniz bir yerden paraya kavuşursunuz. Bu rüya genellikle beklenmedik, beklenilmeyen, umulmadık bir hasıra işaret eder. Rüyanızda anneniz gülüyorsa, anne duası alacağınıza ve yaşlılığınızda hayırlı bir evlet olarak yanında olacağınıza işaret eder. Rüyada anneyi kaygılı görmek, rüya sahibinin çevresindeki kişilerden zarar görebileceğinize işaret eder. Rüyada anneyi mutlu görmek, çevreden alınacak destekle fayda sağlayacağınız şeklinde yorumlanır. Rüyanızda annenin ağladığını gören kişi kendisini sevindirecek bir haber alır. Rüyada anne görmek biraz öğüt almaya ihtiyacınız olduğunu gösterir. Rüyada anne karnında bebek görmek çok hayırlı bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin makbul olan güzel olaylarla karşılaşacağına, büyük başarı kazanacağına, inandığı işlerde ilgileneceğine, sorun yaratan kişileri hayatından uzaklaştıracağına, elinde bulunan imkanları hayırlı işler için kullanacağına ve hayal ettiği şeylere kısa sürede kavuşacağına işaret eder. Rüyada ölen annenin hayatta olduğunu görmek bazı kaygılarınızın olduğuna fakat kaygılarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Alternatif olarak sevdiğiniz bir kişiyi göreceğinize işaret eder. Rüyada anneyi dövmek alacağınız haberlerin sizin için tehlikeli olduğuna işaret eder. Buraya aynı zamanda annen, annenize olan öfkenizin yansıması da olabilir. Rüyada anne babayı ağlarken görmek riyakar insanlarla karşılaşacağınıza, İşlerinden ve özel hayatından yani umduklarını bulamayacağınıza, ağız tadınızın kaçacağına, aile bireylerinin çok mutlu ve huzurlu olacağına, ağlayacağınıza ve dertleneceğinize, isabetli girişimlerde bulunup kendi işinizin başına geçeceğinize, yolculuk sırasında büyük gelişmeler olacağına, çok büyük kazançlar ve hayırlı rızıklar elde edeceğinize işaret eder. Rüyada annenin hasta olması, alacağınız haberlerin canınızı biraz sıkacağınıza, aynı zamanda hem sosyal hayat hem de eğitim hayatı içinde sorumlu bir kişiye uğraşılacağına ve bu yüzden de ruhunuzun yıpranacağına işaret eder. Rüyada anne baba görmek, hayırlı ve bereketli günlerin habercisi olarak işaret eder. Bu rüya oldukça güzel bir rüyadır. Rüyasında anne baba gören kişi uzun, güzel ve sağlıklı bir ömre sahip olur. Rüyayı gören kişi tüm sıkıntılardan ve dertlerinden kurtulur. Eğer hastalığı varsa bu hastalıklarda şifa bulur. Yine arzuların gerçekleşmesine ve ömür boyu mutlu olmasına işaret eder. Rüyada anne ve babasından birini veya ikisini ölmüş gören kişi güzel bir havadis alır. Bu rüya uzun süredir beklenen haberin gelmesine, umut edilene ulaşmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya demek. Kurtulmak ya işaret eder. Riyada anlaya ağlarken görmek sıkıntılı bir durumu atlatacağınız şeklinde tabir edilir. Bu rüyayı tam tersi şekilde yorumlayanlar bulunabilir. Bazı yorumculara göre de buraya rüya sıkıntıya işaret ederken bir diğer kısma göre de rüya sahibinin kısa süre içerisinde sevince ulaşacağına işaret eder. Rüyada anne baba boşanması huzursuzluğa, can sıkıntısına, moral bozukluğuna ve mutsuzluğa neden olacak bazı haberlerin alınacağına ya da böyle olayların yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin zor ve kötü günler yaşayacağına, çevresindekilerle arasının açılacağına, ağız tadının menhecisinde kaçacağına işaret eder. Rüyada annesiyle kavga eden kişi dünyada bazı başarısızlıklara uğrar. Bu rüya maddi sıkıntıya, elden çıkacak paraya, iş hayatına yaşanacak zorluklara işaret eder.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 Bu da bütçesini zorlayacak demektir. Kişinin maddi sıkıntı çekeceğine ve bir süre bu durumda baş edebilmek için uğraşacağına işaret eder. Rüyada altın kaybetmek, rüyayı gören kişinin işlerindeki verimin düşmesi nedeniyle kazancının azalacağı günlerin geleceğine işaret eder.